Merhabalar, 20-26 Mart haftasını değerlendireceğiz arkadaşlar bu videoda. E, bu hafta çok kritik bir hafta, çok önemli bir hafta. Gerçi Mart ayının e, önemsiz bir haftası olmadı. Açık olmak gerekirse. E, bu süreçte tabii ki bu hafta meydana gelecek olan e, Plüton-Kova transiti. Önümüzdeki yıllar boyunca e, etkili olacak bir transit. E, bundan uzunca bahsettim. Ee, yine kısaca bahsetmeye çalışacağım. Zaten e, Allah ömür verirse uzunca bir süre bunları konuşacağız. Bununla beraber e, artık baharın e, geldiğinin sinyali her ne kadar hava şartları oldukça e, enteresan ilerlese de e, koç yeni ayı ve astrolojik olarak da aslında yeni yılın başlangıcı yine bu haftaya denk geliyor arkadaşlar. Bu e, ve aynı zamanda biliyorsunuz uzunca bir süredir devam eden Mars ikizler transiti yine bu hafta son buluyor. Yani bu hafta artık enerjilerin değişmeye başladığı bir hafta olarak resmedebiliriz. Çok özel tarihler de var. Özellikle haftanın ilk günü, yine haftanın ikinci günü, taze enerjiler 20 Mart tarihi için bahsetmiş olduğum, Ruh eşi karşılaşmaları, Venüs, e, Juno ve Kuzey Ardüğümü kavuşumu, e, bununla beraber e, sıfır derecede meydana gelen koç yeniayı Yine Plüton'un artık oğlak enerjisinden çıkıp, o 29 derecenin e, Analitik etkisinden çıkıp, sıfır derece kovaya yerleşmesi. E, tabii ki bu kısa süreli olacak. E, Asıl Plüton kova transiterini bizler 2024 yılında yaşayacağız. Aynı zamanda e, ortalama 6-7 aydır İkizler Burcu'nda olan Mars'ın artık İkizler Burcu'ndan çıkarak İkizler, Balık, Başak, Yay etkilileri biraz rahatlatması ve Yengeç Burcu'na geçmesi. Tabii Mars'ın Yengeç Burcu geçişiyle beraber de e, mücadele alanlarımızın Yengeç temalarına evrilmesi gibi. Durumlar ve süreçlerde söz konusu hepsini bu video içerisine aktarmaya çalışacağım. Kısaca da yükselen burçlara göre etkileri paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce beni destekleyen, yorum yapan, beğenen, paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Kanala ayrıca destek olmak isteyenler katıl veya teşekkür butonundan destek olabilirler. Herkese şimdiden teşekkürler. Dedikten sonra 20 Mart haftasını değerlendirelim. 20 Mart'ta daha evvel, iki video evvel bahsetmiş oldum. Venüs-Kuzey Ay Düğümü kavuşumu kesinleşecek arkadaşlar. 4 derece boğa burcunda kesinleşecek bu kavuşum. Zaten bu videoda hem bu kavuşumun sabiyan sembolünden hem sabit yıldız etkilerinden bahsetmeye çalıştım. Birçok insan için özellikle geçtiğimiz 1,5 yıl boyunca büyük radikal değişim yaşamış insanlar için çok farklı ve kadersel dönüm noktalarından geçtiği bir hafta olacağını söyleyebilirim. Özellikle dereceleri belirtiyorum ki haritalarınızdaki temas noktalarını keşfedebilirsiniz. Burada tabii ki sabit burçlarda meydana gelen bu etkileşimle beraber evlilikler, ilişkiler, ortaklıklar. Sağlam birliktelikler ki bu kavuşma Satürn'ün de desteği var arkadaşlar. Ee, ve bunların içerisinden çıkabilecek kaoslar, ruh eşi karşılaşmaları aslında bir şekilde sözleşmiş ruhların karşılaşmaları söz konusu olacaktır. Bunu tabii ki yalnızca aşk ilişkisi olarak da değerlendirmemek lazım. Her türlü bizim ruhsal amacımıza... Giden yolda bize hizmet edecek veya sözleştiğimiz ruhların farklı vesilelerle, farklı kimliklerle, misyonlarla karşımıza çıkma ihtimali var. Tabii ki herkes için geçerli olmayacak. Bazı haritalarda bu etki çok daha yoğun bir şekilde çalışacaktır. Dileyenler, dediğim gibi o videoyu dinleyebilirler. 20 Mart'a özel çekmiş olduğum videoyu. Yine 20 Mart tarihinde Güneş-Plüto arasında çok güzel bir görünüm var. Plüton biliyorsunuz kova burcuna geçecek bu hafta ama 20 Mart tarihinde 29 derece oğlak burcundaki seyrini sürdürüyor ve 29 derece balık burcuna geçmiş olan güneşle de güzel bir seksir açı oluşturacak arkadaşlar. Burada bu analitik derecede meydana gelen bu güçle beraber aslında çok önemli bir kavşağın sonuna geldiğimizi fark ediyor olacağız. Güç faktörleri, devletler, yöneticiler, baba, eş... Hayatımızdaki eril figürler bir şekilde üzerimizde baskısı olan, gücü olan, belki bizi manipüle eden durumlardan sıyrılmak adına eğer bizim çabamız ve mücadelemiz varsa, eğer bizim bu işin içinden çıkmak gibi bir niyetimiz varsa bunların içinden bir şekilde kolaylıkla çıkabileceğimiz etkiler, o direncin karşısında durabilecek gücü kendimizde bulacağız. Motivasyonu ve konsantrasyonu kendimizde bulacağız. Güçlü bir kapanış, güçlü bir bitiş istiyorsak da bununla alakalı cesaret ve kararlılık bizimle beraber olacaktır. Aynı zamanda kendi güneşimizi, kendi içimizdeki ışığı hangi alanda parlatmak istiyoruz? Bunun için hangi e, güce ihtiyacımız var? Geçtiğimiz süreçte, özellikle 7 yıllık döngü içerisinde... E, Hangi deneyimleri yaşadık ve neyi kapatmamız gerekiyor? Artık hangi döngüye geçmemiz gerekiyor? Bunlarla alakalı da farkındalıklar olacaktır. Ee, ama e, tabii ki buradaki açıya baktığım zaman bizim fark ettiğimiz konunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Yani çaba sarf etmemiz gerekiyor. Aslında bütün astrolojik göstergeler için geçerlidir. E, ay düğümleri ve vertex noktaları münferit olmak üzere. E, oradaki gökyüzü etkileşimini bizim göstermiş olduğumuz reaksiyon noktaları. E, Etkilidir yani evet harika bir e, görünüm olabilir ama bizim herhangi bir çabamız yoksa e, atıl bir hareketteysek daha doğrusu hareketsizlikteysek e, herhangi bir etkileşimde olmayacaktır arkadaşlar yani. Bize belirlen sinyaller üzerine gitmemiz gerekiyor. Peşine düşmemiz gerekiyor. Dolayısıyla gezegenlerin esiri değiliz aslına bakarsanız. E, ve 21 Mart tarihine geldiğimizde haftanın ikinci gününe geldiğimizde güneşin artık Koç burcu transiti başlıyor. Ve bununla beraber tabii ki yeni yıl, bahar, e, yeni umutlar. Ee, yeni bir döngü zodiak döngüsünün tamamlanmasıyla beraber aslında yeni bir döngüyü başlatacağız ve şimdiden bütün koç burçlarının doğum günlerini kutluyorum ee, artık o güneş balıkta yaşamış olduğumuz o yaz süreci kapanış süreci e, kendimizi biraz daha dış dünyaya adapte etmeye çalışarak son bulacaktır diye ümit ediyorum arkadaşlar ee, 21 Mart'ta aynı zamanda e, ay da koç burcuna geçiyor ve hemen saat 20.20 20. civarında Koç burcundaki yeni ay meydana geliyor Sıfır derece Koç burcunda meydana gelecek olan yeni ay oldukça önemli hem Neptünün hem Merkür'ün kavuşumu var Mars ile karesi var zaten yeni ay videosunda çok detaylı bahsettim arkadaşlar mutlaka bir önceki videoda bakın Çünkü bu haftanın Aslında genel gündemini belirleyen gökyüzü etkileşimi de bu yeni ay her ne kadar Mars'ın yengeç, Burcu geçişi, Plüton kova geçişi olsa da hemen bu hafta onların etkisini hissetmeyeceğiz. Ama Koç yayın ayının etkisini hissetmeye başlayacağız. Bu bize bir cesaret getirecek. Bu bize bir yaşam enerjisi getirecek arkadaşlar. Harekete geçme arzusu gelecek aslında. Yani o üzerimizdeki ölü toprağını atmamıza katkı sağlayacaktır bu yeni ay. Kavgaysa kavga, öfke ise öfke, ise tartışma, her ne olursa olsun aslında bunlar da yaşam enerjisinin belirtisidir. Yani kötü veya iyi diye bir şey yok. Hepsi birbiriyle zaten mükemmel bir uyum ve denge içerisinde. Dolayısıyla bu yeni ay enerjisi sıfır derece noktası, sıfır noktasından başlamak ve yarışa tekrar dahil olmak, ...adına oldukça kritik bir hafta olacağını düşünüyorum bu haftanın arkadaşlar. Koç enerjisi cesurdur, sonunu düşünmez, sonunu düşünen kahraman olmaz mantığıyla hareket eder. Aynı zamanda öfkelidir, agresiftir, tuttuğunu koparır ve arkasına dönüp bakmaz. Sadece hedefe kitlenir ve hızlıdır arkadaşlar. Bu hafta hızlanmaya başlayacağımızı bu bağlamda belirtebilirim özellikle haritanızda... Önce burçlardaki yerleşimler fazlaysa ve ilk derecelerde yani Koç, Yengeç, Oğlak ve Terazi burçlarında e, artık o öfkenizin bile sizi harekete geçirdiği yani pozitif yönde çalıştığı bir, bir şekilde e, enerji kaynağınız olduğu bir hafta olacak gibi gözüküyor açıkçası. E, dediğim gibi zaten yeni ay videosunda çok daha detaylı bir şekilde aktardım. Şimdi 23 Mart tarihine geldiğimizde ise Plüton da 0 derece kova noktasına geliyor arkadaşlar. Plüton kovaya dair aylar öncesinden video paylaştım. Ee, Tabi yeterli değil. Ee, dediğim gibi... Çok ağır hareket eden bir gezegen Plüton. Hemen bugünden yarına etkisini gözlemlemeyeceğiz ama yavaş yavaş zaten artık bir devrin sonunun geldiğini fark ediyoruz. Hepimiz hayatlarımızda belki kişisel yaşantılarımızda kolektif olarak ki Plüton kolektif bir gezegendir. Yani hepimiz bir biçimde aynı geminin içindeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla birimizi etkileyen bir vesileyle diğerimizi etkiliyor. Plüton da bu gezegenlerden birisi. Yani bu geçiş, bu parametre. Ee, hepimiz için geçerli. Ama e, oğlak burçlarının, yükselen oğlakların, ay oğlakların yine de e, atlattığı zorlu süreçler vardı. Geçmiş olsun diyorum. Sizi ciddi anlamda değiştiren, dönüştüren bir Dönem yaşadığınız yaklaşık 15 sene boyunca. Ee, tabii ki geriye dönüp bakıldığında fark edilebiliyor. Herkes de bunu gözlemleyemeyebilir. Ama e, özellikle oğlak etkili kişilerin yaşamış oldukları değişim ve dönüşümleri merak ediyorum. E, yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Ben de e, oğlak stelyumlu bir kuşakta doğduğum için oldukça sert deneyimler yaşadım. Bu dönemde özellikle e, 91 ila 88 kuşağı arasında doğanların yaşadığını tahmin ediyorum. Şimdi ise kova enerjisinde plutonik bir etki yaşayacağız. Yani oğlak enerjisi, güç, ego, başarı, hırs, mevki, makam, kariyer, gelecek ümitleri, duygusal soğumalar, izolasyonlar, duyguları bastırmak, yöneticiler, diktatörler, bu temalarla ilgili süreçler deneyimledik. Şimdi ise sosyal gruplar, bilgi, teknoloji, astroloji, astronomi, gökyüzü, uzak yerler, hümanizm, insanlık. Bununla beraber tabii ki gücün aslında otorite, mevki, makam, itibar olmadığı, gücün aslında birlik olduğu, gücün aslında hizmet olduğunu fark edeceğimiz. Birlikten kuvvet doğar felsefesini benimseyeceğimiz süreçler yani o birliğin içinde kahraman olmaktansa o birliği yöneten organize eden kişilerin zaten yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladığı bir döngünün içindeyiz. Bunu önümüzdeki yıllar boyunca inşallah gözlemleme şansımız olacaktır. Ee, dediğim gibi Plüton Kova e, videosunu da kanalda bulup izleyebilirsiniz. Yukarılarda eklemeye çalışırım. Instagram story'lerine de ara ara ekliyorum. Instagram'dan takip edebilirsiniz beni arkadaşlar Opikusastroloji hesabından. Oralara da zaman zaman bu linkleri bırakıyorum. Ve 23 Mart aynı zamanda Ay Boğa burcuna geçecek. Tabi e, tabii Ay Boğa'da biraz daha o Ay Koç enerjisinin o e, gerginliğini üzerimizden atmaya başlayacağız. Daha ehli keyif olacağımız bir süreç. E, ve 25 Mart tarihine geldiğimizde ise Mars pülüt arasında gergin bir açı var. E, bu açı biraz sert. Aslında bu haftanın e, en sert görünümü diyebiliriz arkadaşlar. Bu Mars pülüt arasındaki e, açıya. E, restleşmeler, meydan okumalar, e, yangınlar, patlamalar. E, Tabi yine bir e, gerginlik enerjisi var. E, ve Plüto sıfır derecedeyken özellikle tabi Mars da artık son noktadayken arkadaşlar İkizler Burcu'nun son noktasında ve e, Yengeç Burcu geçişindeyken tabi yine analitik derecelerde yani uzun zamandır bu derecelerde gezinip duruyor gezegenler ve e, bir şeyleri ya başlatıyoruz ya bitiriyoruz yani arası yok arkadaşlar. Siyah ya da beyaz yani grilere çok yer olmayan bir yıl zaten 2023. E, 2023 başlığına atarken bambaşka bir yıl demiştim unutulmayacak bir yıl demiştim. Ee, ...hakikaten de girişi bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok sert bir şekilde e, giriş yaptık. Ve çok sert bir e, etkidir Mars Pluto etkileşimi. E, yani fütursuzca kaldırmak fütursuzca kafa tutmak, e, resleşmek, bütün gücünü sergilemek, bütün şiddeti ortaya koymak gibi bir etki. Yani şiddet, e, patlama, e, saldırı, belki e, meydan okuma dediğim gibi bu gibi yani şeyleri çok dinlendirmek istemesem de bu etkileri açık bir enerji var. Bireysel yaşantılarımızda en azından daha dikkatli olabiliriz. Çünkü biliyorsunuz Mars'ın Analitik derecede olması, Plüton'un Analitik derecede olması ve bu ikisinin sert görünümü e, hayli zorlayıcı. Yani koç ve akrep temasını düşünün. O yüzden dikkatli olmakta fayda var 25 Mart tarihinde özellikle. Ve 25 Mart tarihinde artık Mars e, Yengeç Burcu'na geçiyor. Biraz nefes alacak olan burçlar, ikizler yani başak balık burçları özellikle Mars'ın bu transiti ben de yükselen ikizler olarak ciddi anlamda zorlandım. Çünkü bitmedi arkadaşlar. Ve şimdi tabi olaylar biraz daha boyut değiştirmeye başlayacak. Mars'ın yengeç burcu geçişine dair ayrıca bir video çekmeyi planlıyorum inşallah. Çok kısa da olsa çekeceğim. En azından enerjiler değişiyor. O bıkkın halimizden sıyrılıyoruz ama Mars yengeçte biraz daha yuva, aile, memleket, toprak, anne, baba, ebeveynler, benim yerim neresi, benim yurdum neresi, evlilikler bu gibi konulardan hızlı süreçleri de tetikleyecektir. Evet, yoğun bir hafta gördüğünüz gibi nefessiz anlatıyorum. Haftanın son gününe geldiğimizde ise artık Ay İkizler Burcu'na geçiyor. Bu Haftanın son günü biraz daha dostlarla sohbet etmek, bu hafta neler yaşadık ya diye hasbihal etmek adına uygun bir hafta olabilir. Önümüzdeki haftada oldukça enteresan süreçler var. İnşallah onları da sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu haftanın genel gündemi bu şekilde. Şimdi kısaca yükselen burçları neler bekliyor bunları aktarmaya çalışalım. Merhaba sevgili koç burçları bu hafta burcunuzda meydana gelen yeni aile beraber tazeleniyorsunuz ve artık o içinize kapandığınız o kendinizi kapatmış olduğunuz alandan çıkmaya ve sıyrılmaya başlıyorsunuz. Hafta ortasında parasal gündemlerle alakalı önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz ve Mars'ın artık 3. evinizden çıkıp bu hafta 4. evinize geçmesiyle beraber de taşınma, yer değişimi, aile büyükleri, yuva... Bununla beraber aile içerisinde yaşanabilecek gerginlikler gibi temalarda önümüzdeki günlerde etkin olacaktır. Özellikle bu hafta Mars Yengeç Burcu'na geçmeden hemen önce arkadaşlarınızla alakalı tartışmalar, gerginliklere karşı dikkatli olmakta fayda olacaktır. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler. Merhaba sevgili boğa burçları bu hafta koç burcunda meydana gelen yeni aile beraber aslında büyük bir farkındalık yaşayacaksınız bu hafta gördüğünüz rüyaları not almanız çok önemli geçmişle alakalı veya bilinçaltınızla alakalı karmalarınızla alakalı önemli detaylar keşfedebilirsiniz ve bazı kayıpları onarmak adına yeniden ayağa kalkabilirsiniz. Aynı zamanda hafta ortasından itibaren biraz kendinize dönüp bakmaya başlayacaksınız. Mars'ın yengeç burcu geçişiyle beraber uzun zamandır parasal gündemlerle alakalı yaşanmış hareketlilikler son bulacak ve daha aktif bir sürece gireceksiniz sevgili boğa burçları. Daha aksiyon aldığınız bir süreç, belki araç alımı, satımı, hareketlilik e, gündemde olacaktır. E, bu hafta özellikle parasal anlamda riskli girişimlerde bulunmamaya çalışın. Çünkü Mars henüz e, yengece geçmeden önce kritik bir açı oluşturacak. E, videonun başına söylediğim gibi. Güzel bir hafta olsun dilerim. E, sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler, burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Koç burcunda meydana gelen yeni ayla beraber özellikle hayalleriniz, umutlarınız, hedeflerinizi güncelliyorsunuz. E, sizi ayakta tutan, sizi yürüyorsanız e, toparlayan hedefler nelerdir? Hangi sosyal çevreler, hangi gruplar, hangi büyük amaçlar için mücadele etmelisiniz? Bununla ilgili gelişmeler ve kariyer gelirleriyle alakalı da önemli süreçler söz konusu olabilir. Ee, uzun zamandır Mars'ı burcunuza misafir ediyordunuz ve ciddi anlamda zorluklar yaşadınız. Mars'ın birinci elinizden geçmesiyle beraber zaman zaman çok agresif ve gergin. Zaman zaman çok atıl ve hareketsiz kalmak durumunda oldunuz. Şimdi ise artık Mars'ın yengeç burcuna geçmesiyle beraber biraz daha toparlanacaksınız inşallah. Ee, Tabi parasal günde Para giriş çıkışlarını hızlı bir şekilde etkileyen bir transit olacaktır. Özellikle Mars Yengeç Burcu'na geçmeden hemen önce sert bir görünüm oluşturuyor. Çok ani, çok öfkeli, radikal kararlar almamaya çalışın bu süreçte. Ee, özellikle seyahatler, fikirsel çatışmalar, siyasi tartışmalar gibi temalarda gerginlikler olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler. Merhaba sevgili Yengeç burçları ve yükselen burcu Yengeç olanlar. Koç burcunda meydana gelen yeni ay ile beraber bu hafta artık hayatınızın ortasını çizmeye başlıyorsunuz. Yani gelecekle alakalı sil baştan önemli radikal kararlar almalıyım ve cesaret göstermeliyim dediğiniz e, durumlar var açıkçası. E, bu hafta aynı zamanda Mars burcunuza geçecek. Yani Mars uzun zamandır 12. evinizdeydi. Bilinçaltınız, korkularınız, travmalarınız, karmalarınız, arkanızdan dönen dolaplar bunlarla ilgili sert yüzleşmeler yaşadınız. Şimdi ise artık hareket sırası sizde, aksiyon sırası sizde. O duyguların coşkunluğuyla beraber o sessizliği üzerinizden atmak isteyeceksiniz. O içinizde baskılamış olduğunuz duyguları dışa vurmak isteyeceksiniz ve e, bir eylem planı hazırlayabilirsiniz ancak bu hafta Mars'e özür dilerim Mars yengeç burcuna geçmeden hemen önce gergin bir açı var gökyüzünde. E, özellikle tabii burada e, gizli bir takım konularla alakalı 8. ev ve 12. ev temasına baktığımız zaman içinizde tuttuğunuz bir takım konuların öfkeyle dışa vurumu e, gibi durumlar söz konusu olabilir. E, gizli düşmanlıklar, destek, beklediğiniz zamanlar noktasında temkinli olmakta fayda var. Çok büyük e, kararlar ve adımlar atmayın derim. E, güzel bir hafta olmasını diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen Burcu Aslan olanlar. Koç Burcu'nda meydana gelen yeni ile beraber özellikle hayatınızda yeni yerler, yeni şehirler, belki yeni ülkeler, yeni fikirler, yeni ideolojiler... ...bugüne kadar çok daha girmeye cesaret gösteremediğiniz alanlara girmek adına aslında... Büyük bir başlangıç süreci deneyimleyeceksiniz gibi gözüküyor. Bununla beraber aynı zamanda Mars ikizler burcundan çıkıp yengeç burcuna geçecek. Geçtiğimiz süreçte kariyer gelirleriniz, hedefleriniz, sosyal çevrenizle alakalı hareketli süreçler yaşadınız. Şimdi ise biraz daha kendi içinize, özünüze, manevi enerjinize dönmeye başlayacaksınız. Tabii burada bazı travmalar, uyku problemleri, geçmiş durumların tekrar karşınıza çıkıp yükseltmesi gibi temalarda aktif olabilir. Ama önümüzdeki haftalarda daha yoğun bir şekilde etkisini hissedeceksiniz. Bu hafta Mars Yengeç Burcu'na geçmeden hemen önce bir gerilim açısı da var. Açıkçası özellikle ikili ilişkiler alanında ilişkiden beklentiniz ve geleceğinizle alakalı bir sıkışıklık ve gerginlik hissedebilirsiniz. Oraları atlatırsanız daha iyi bir hafta olacaktır. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen Burcu Başak olanlar. Koç Burcu'nda meydana gelen yeni ay ile beraber özellikle ortaklıklar, Eşin madde durumu, miras, nafaka, tazminat, hak ediş, alacak, verecek gibi meselelerle alakalı artık bir cesaret gösterebilirsiniz. Belki de kendi korkularınızın, kendi sakladıklarınızın üzerine üzerine gitmeye başlayacaksınız. Bununla beraber tabii ki eşinizin, ortağınızın hayatında da önemli gelişmeler ve değişmeler söz konusu olabilir bu hafta itibariyle. Bu hafta aynı zamanda Mars Yengeç Burcu'na geçiyor, İkizler Burcu'ndan çıkıyor bu kariyeriniz ve geleceğiniz otorite figürleriyle alakalı yaşamış olduğunuz o gerginliği artık üzerinizden atacaksınız, geçmiş olsun. Şimdi ise Mars'ın Yengeç Burcu'na geçmesiyle beraber hedefleriniz, hayallerinize kanalize olmuş vaziyette olacaksınız. Artık o e, kaos durumundan e, ebeveynler, aile büyükleri, patronlar vesaire, onlarla yaşanan e, bu çatışmalardan sıyrılıp, kendi hedefinize ve kendi sosyal çevrenizle beraber ilerleyebileceğiniz süreçler etkin olacaktır. Ancak Mars Yengece geçmeden hemen önce yaşanan bir gergin açı var. Bu bağlamda özellikle sağlığınıza biraz dikkat etmeniz gerekebilir. Ee, yine e, düzeninize karışmaya çalışan e, durumlar veya iş hayatınızla alakalı sorunlar e, yükselebilir. Daha yumuşak atlatmaya çalışın o gündemleri. Onun dışında e, daha iyi hissedeceğiniz bir hafta olacaktır sevgili Başaklar. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Koç burcunda meydana gelen yeni ay ile beraber özellikle yeni ilişkiler, ortaklıklar, bağlantılar, eşiniz, ortağınızla alakalı önemli gelişmeler ve yeni taahhütler altına girebileceğiniz gündemler söz konusu. Bu hafta aynı zamanda Mars Yengeç Burcu'na geçiyor. Mars'ın Yengeç Burcu geçişi ile beraber... Evli olan terazi burçlarının evlilikleriyle alakalı, kariyerleriyle alakalı, artık önlerinde çizecekleri rotayla alakalı e, aksiyon almaları gereken bir süreç başlayacak. Ama Mars Yengeç Burcu'na geçmeden hemen önce İkizler Burcu'nda bir gerilim hattı da e, oluşturacak açıkçası. E, bu bağlamda baktığımız zaman seyahatler, e, bunlarla alakalı önemli gelişmeler, biraz kriz yaratabilir. E, akademik kariyeriniz varsa, hukuksal meseleleriniz varsa daha dikkatli ve temkinli olması gereken... Bir süreç etkin sevgili terazi burçları. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. E, bu hafta koç burcunda meydana gelecek olan yeni ay ile beraber yeni bir düzen inşa etmek. iş hayatınızda değişimler, hayat düzeninizde değişimler, sağlığınızla alakalı yeni başlangıçlar. Ee, belki birçoğunuzun spora, diyeti, yeni programlara başlayacağı bir hafta olabilir. Bununla beraber e, Mars'ın bu hafta İkizler Burcu'ndaki transiti bitiyor ve Yengeç Burcu'na geçiyor. E, Mars Yengeç'te güzel bir destek gönderecek sizlere açıkçası. E, tabii e, Mars'ın Yengeç Burcu geçişiyle beraber e, baktığımız zaman özellikle... Seyahat trafiğiniz artabilir hayatınızda bir anlam arayışına girebilirsiniz sevgili akrep burçları yeni inançlar felsefeler e, yargısal meseleler bu yargısal meselelerle alakalı mücadelelerde oldukça etkin olabilir e, ancak Mars yengeç burcuna geçmeden hemen önce 8 evinizde bir kriz oluşturabilir Bu bağlamda özellikle e, kendi korkularınız kaygılarınız ortaklaşa paralar Başkalarından beklediğiniz destekler veya başkalarına destek olmak zorunda olduğunuz hususlar noktasında ufak bir kriz çıkabilir bu hafta. Dikkatli olmakta fayda olacaktır. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Ee, bu hafta Koç Burcu'nda bir yeni ay var. Sizin 5. evinizde etkili olacak. Birçok yay burcu için yeni aşklar, yeni heyecanlar, projeler, e, keyifli e, ve heyecanlı e, ilk adımlar atılacak olabilir. Çocuk haberi de alabilir birçok yay burcu. Tabii çocuklarıyla alakalı da güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Bununla beraber... Sizi mutlu eden şeyler nelerdi yani bunları hatırlamaya başlayacaksınız aslında yani beni mutlu eden beni hayata döndüren eğlendiren şeyler nelerdi bunlar için bir şeyler yapmalıyım diyebilirsiniz. Mars artık ikizler burcundan çıkıp yengeç burcuna geçecek. Bu sizin için müjdeli bir haber. Çünkü Mars sürekli karşınızdan 6-7 aydır. Size ciddi anlamda zorluyordu. Yani sürekli bir duvara toslamış hissi yaratıyordu üzerinizde açıkçası. Şimdi ise 8. evinize geçiyor. Tabi burada harcamalarla alakalı daha dikkatli olması gerekebilir. Yani size fazla harcama yaptırabilir. Öfke içinizde biriktirdiğiniz öfke dışarıya yansıtamadığınız durumlarla alakalı da zorluklar yaşatabilir. Yine cinsel enerji Ayacınızın artabileceği bir süreçte söz konusu ama Mars'ın ikizler burcundan çıkmadan hemen evvel sert bir kontağı da var. Burada özellikle evli olan e, yay burçları e, ufak bir kriz yaşayabilirler. Temkinli olmakta fayda olacaktır. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili olaklar ve yükselen burcu olak olanlar. Bu hafta Koç burcunda bir yeni ay var. Bu yeni ay sizin haritanızın dip noktasında dördüncü reniste meydana gelecek. Bir taşınma yer değişimi, aile büyükleri, aileyle alakalı kavramlar, memleket, yurt, yuvala alakalı sıfırdan başlangıçlar söz konusu olabilir. Bununla beraber e, bu hafta artık Mars Yengeç Burcu'na geçiyor. Önemli gündemler başlıyor sizin için açıkçası bu hafta. E, Mars'ın yengeçe geçmesiyle beraber o geçtiğimiz aylarda mücadele etmiş olduğunuz alanlar hareketlilikten kurtulacaksınız. Belki bazılarınız sağlık problemleriyle de uğraştım. Şimdi ise ikili ilişkiler mücadele alanınız belki birçok yeni ilişki başlayacak. Belki de ilişkide hani uzun zamandır kalan alanları hareketlendirmeye başlayacaksınız. Veya eşinizin ortağınızın hayatıyla alakalı hızlı gelişmeler sizi de dolaylı olarak etkileyecek. Mars, e, yengece girmeden hemen evvel e, bu hafta bir gerilim açısı da oluşturacak. O yüzden bu hafta sağlığınıza dikkat edin. İş hayatınız, çalışma arkadaşlarınızla alakalı da gerilimler olabilir. Temkinli olmakta fayda olacaktır. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba. Sevgili Kova Burçları ve Yükselen Burcu Kova olanlar, bu hafta Koç Burcu'nda bir yeni ay var. Bu yeni ayla beraber özellikle yeni anlaşmalar, tanışmalar, görüşmeler, yeni fikirler, belki yeni yollar açılacaktır sizlere. Bu hafta tanışacağınız insanlar oldukça önemli olacaktır ve sizin de hızlı kararlar alma eğiliminde olacağınız artık kararlarınızı eyleme icrada geçirmek isteyeceğiniz bir hafta gibi gözüküyor. Bu hafta aynı zamanda Mars 8'ler Burcu'ndan çıkıp Yengeç Burcu'na geçecek. Mars'ın 6. ayınıza geçmesiyle beraber günlük mücadelelerinizde artık hız kazanmaya başlayacaksınız. Ee, belki de uzun zamandır tembellik ettiğiniz, durağan bir enerjide olduğunuz süreçler vardı. Artık hayatınızın idamesi için daha aktif olmaya başlayacaksınız ama Mars engece geçmeden hemen evvel İkizler Burcu'nda bir krizde yaşanacak gibi gözüküyor. Aşk hayatınız, belki çocuklarınız, belki de yatırımlarınız, harcamalarınızla alakalı daha temkinli olması gerekebilir bu hafta. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Bu hafta koç burcunda bir yeni ay var. Sizin ikinci ayınızda meydana gelecek. Özellikle yeni mali kaynaklar yakalamak, kendi değerinizi fark etmek, turnağınız varsa başınızı kaşımak adına harika fırsatlar. Parasal anlamda aslında güzel ve hiç bilmediğiniz, belki de hiç aşın olmadığınız alanlarda imkanlar yakalayabilirsiniz. Bununla beraber aynı zamanda Mars bu hafta Yengeç Burcu'na geçiyor ve siz de destekleyecek aslında Yengeç burcundayken Çünkü ikizler Burcu'na ciddi zorluklar yaşadınız. Ailenizle alakalı, yaşadığınız yerle alakalı, belki evinizle alakalı, ebeveynlerinizle alakalı, yurdum, yuvam, memleketim bu alanlarla ilgili çok zorlandınız. Çok mücadele etmek zorunda kaldınız. Şimdi ise Mars 5. evimize geçiyor. Aşk hayatınız hareketleniyor. Daha çok eğlence odaklı olmaya çalışacaksınız. Kendinizi mutlu eden şeylerin peşinden koşacaksınız. Tutkulu aşklar için de önemli başlangıçlar söz konusu olabilir. Önümüzdeki günlerde güzel bir hafta olmasını diliyorum sevgili balıklar. Sevgiler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi dinlediğiniz için teşekkürler kanala abone olur yorum yapar beğenir paylaşırsanız mutlu olurum Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastoylace hesabı veya opikusastoylaceci@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz güzelliklerle dolu bir hafta olsun güzel başlangıçlar olsun inşallah bu başlangıçları da yorumlarda benimle paylaşın lütfen hoşçakalın.